nasıl yapılır motosiklet krenicindeki kırık olan bölgeyi plastik kaynakla nasıl tamir edebiliriz onu göstermeye çalışacağım öncelikle kullanacağımız malzemeler bir adet 502 japon yapıştırıcısı bir adet karbonat kabartma tozu ve arkadaşlar şöyle havi, ısı, ısı havyasına ihtiyacınız var iki plastiği birbirine yapıştırabilmemiz için parçamız bu ee, oldukça zor bir bölgede tam gerginin plastiğin gergi yaptığı bölgede yani ikiniz bile tutup zor getiriyorsunuz. bu parçayı birbirine bakalım ee, işlemimiz nasıl olacak? başlıyoruz. Ve şu şekilde iki araya bile zor getiriyoruz arkadaşlar. Tam arkadan ön tarafın elimizle yoklayıp düz hizaya gelmesine bakacağız. Şimdi burada arkadaşlar ilk olarak Japon'la tutturup ondan sonra sıcak havya uygulamasını yapacağız. Şu şekilde şu an tek kişi olduğum için arkadaşlar zor olabiliyor. Kapattık. Arka taraftan elimizle yokladık. Ve japonu döktük arkadaşlar. Biraz sıkı tutmamız lazım. ve japonla parçayı yapıştırdık şu bölge tabi öyle şey olarak yapıştırmadık yani son dokunuş olarak yapıştırmadık plastik kaynağın ön hazırlığı için birbirine tutması için bir hazırlık yaptık biraz daha japon yapıştırıcısıyla takviye ediyorum Aynı takviyeyi önden duyuluyor. şimdi Japon yapıştırdık sıradaki işlemimiz arkadaşlar havya ile plastiği birbirine yapıştırmak olacak evet, şimdi granajımızı elimize aldık plastik parçamızı ee, yapıştırdığımız bölge tam şu bölgeydi Japon yapıştırdığımız aslında e, bu havyanın plastik kaynak olan için olan özel modelleri var özel ürünleri var ısı tabancaları var ama biz şu an elimizdeki malzemeyle en pratik, en kolay, en basit şekilde e, nasıl çözebiliriz bu sorunu onu göstereceğim. E, aslında ısı uygularken de şu kırık olan parça e, bölümüne e, metal ekleyerek plastiğin içerisine e, alıştırarak içerisine gömme işlemi yapılıyor ama e, bizim şu an o malzemeler elimizde yok ama e, yine işimizi görebilecek şekilde çalışıyoruz. E, uygulama göstereceğim şimdi ilk olarak S olarak devam edeceğiz işlemize kaynak bölgeden S harfini oluştur, oluştur devam edeceğiz şuradan başlayalım kesinlikle e, plastiğin dışına çıkmayın plastiğin dışına derken arka tarafa çıkmayın Elinizle arkadan yoklayabilirsiniz şöyle derin yapıyorum tam arkasını çizgisinde bırakıyorum Evet şu şekilde C'mizi oluşturduk. E şurada da çatlak olan bölgelerimiz var. Aynı şekilde burada da işlemini gerçekleştireceğiz. herhangi bir şekilde arka tarafa o sevimiz belli olmuyor zaten buralar komple zımparalanıp e, kaplama yapacağım ya da boya işlemi yapılacak plastik birbirine yapıştırma işlemi tamam şimdi arkadaşlar burada yapacağımız uygulama karbonhidratla Japon yapıştırıcısının birleşimi olacak Geldi. Karbonatla Japon buluşmasına Karbonat uygulayacağımız yeri göstereceğim Nasıl uygulayacağımızı gösteriyorum şu an arkadaşlar Bildiğiniz gibi S çizerek S çizerek Lehimle Şöyle yerler oluşturduk Yuvalar oluşturduk Karbonatımızı buranın üzerine gelecek şekilde Boşaltıyoruz Tabi yeterli miktardan bazısını alacağız. Hadi şu şekilde boşalttık. Şimdi bunu güzelce yedirecek şekilde yayıyoruz. Fazlası şu an şuraya koydum. Bir kat yapacağım. Eğer ihtiyaç olursa ikinci katı yapmakta da fayda var. Karbonatımızı e, lehimle geçtiğimiz yerlere uyguladık. Şimdi aşamamız şapon yapıştırıcısını üzerine sıkmak olacak. Burada müthiş bir yapıştırma sağlıyor Japon. Bakın. Duman çıkarmaya bile başladı. Müthiş bir yapıştırma özelliğini karbonatla çok iyi gösteriyor. Şuan gerçekten çok ısınmış Japon aslında burada şu fazlalığımızı fazladığım, arkadaşlar tekrardan üstüne yapıştıracağız. Biraz daha karbonla destekleyeceğiz ki bu parçamızın bu bölgesi sağlam olması gerekiyor. Arkadaşlar kemik gibi oldu. Eskisinden belki çok daha sağlam oldu. Çünkü bir kat daha buraya kemik gibi bir yapıştırıcı yapıştırdık. Gerçekten e, karbonatlıdan Japon çok iyi uyum sağlıyor. Efendim, kemik gibi ses veriyor arkadaşlar. İç kısmında kaldığı için bu japon herhangi bir temizleme, yüzey temizlemesi yapmayacağım. Ön kısmımız bu şekilde. Karbon kaplama işlemi yapılabilir. Arkadaşlar, beni desteklemek istiyorsanız videoyu beğenip ve yorum kısmına yorum yazmayı unutmayın. Ee, sürekli söylüyorum ama e, Artık Videolarda biraz düşüklük var Eğer desteklemek isterseniz Beğen ve yorum yapmayı unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın